Brancusi, kariyeri boyunca Paris'te çalışmış bir Rumendi. Birçok alanda çalıştı ve materyalleri yeni ifadeler bulmak için zorladı. Bu bronz. Bu bronz oldukça parlatılmış, böylece altın gibi gözüküyor. Ama sadece bronz değil. Çünkü Brancusi için kaide de heykelin bir parçasıydı. Ve bunun taş bir kaidesi var. Altında kireç taşı var ve sıklıkla onun da altında ahşap bir kaide görürüz. Bu, materyaller arası bir hiyerarşi yaratır ki, bunu en ilkelden en endüstriyele doğru kurar. Bu neoplatonik bir fikir. Maddi olandan maddi olmayana, ruhani olana yükselmek. Bronzun parlaklığı, yansıtıcılığı bunu destekliyor. Bu gerçekten ışık ve hareketle ilgili. Bu, bir kuşun gerçek resmedilişini gösteren bir heykel değil. Yükselen varlığın hassas organik değişimi. Temsil olarak alışık olduğumuz, sevdiğimiz kuş modeli değil. Etrafında yürüdüğünüzde yansıttığı ışın parlamaları, değişimleri ve titremesi yani neredeyse hareketli gibi bir şey. Sanki hareket ediyor, yükseliyormuş gibi ama mekanik bir itme değil bu. Endüstriyel bir malzeme olan metal kullanılmasına rağmen değil. Bu arada, bu heykel hakkında ünlü bir hikaye var. 1936'da Modern Sanatlar Müzesi'nde Kübizm ve Soyut Sanat adlı sergiye dahil edilmiş. Ve bu eser Fransa'ya geldiğinde, gümrük görevlileri eserin gümrükten geçmesine izin vermemişler. Neden mi? Çünkü Modern Sanatlar Müzesi, bunun bir sanat eseri olduğunu iddia ediyor, ama gümrüktekiler buna inanmıyorlar. Tabi, yıl 1936 ve gümrüktekiler bunun endüstriyel bir kullanımı olduğuna inandıkları için vergilenebileceğini düşünüyorlar. Ve müzede, hayır bu bir sanat eseri ve vergilendirilemez diyor. Ve sonuçta eser alınıyor. Gazetelerdeki haberlere göre bunun bir ateşleyici ya da bir ateşleyici parçası olduğu düşünülüyordu. Gerçekten radikalliğe hitap ediyor ki bence bunu gerçekten unutuyoruz. Bunun ne kadar soyut olduğunu. Belli noktalardan o kadar da soyut gözükmüyor. Bir uçuşu ve yukarı hareketi andırıyor.